Bugün 14 Kasım 2021 Pazar, Güneş günündeyiz. Balık Burcu'nda ilerleyen ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor. Ay sabah 8.39'da Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la uyumlu görünüm yapacak ve boşluğa girecek. Güne başlarken sezgilerimizden destek görebilir, maddi manevi güven duygusunu hissedebiliriz. Konsantrasyon ve kararlılığımız da daha yüksek olacağından hedeflerimize odaklanabiliriz. Ancak ay akşam saatlerine kadar boşlukta ilerleyeceği için, yeni kararlar vermek yerine rutin devam eden işlerimize odaklanmamız daha doğru olabilir. Planlı ve disiplinli hareket ederek birikmiş birçok işi tamamlamamız, somut sonuçlar almamız mümkün. Olgun ve tecrübeli kişilerin yardımlarına da daha kolay ulaşabiliriz. Çevremizden duygusal beklentilerimiz artabilir. Biz de onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı davranabilir, görev ve sorumluluklar üstlenebiliriz. Ay akşam 18:47'de Koç burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün Koç burcunda ilerleyecek olan Ay bizi daha menaklı ve hevesli hale getirebilir. Günlük işlerde girişken ve sabırsız davranabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.